Merhabalar arkadaşlar. Ben İlkan burası, benim İlkan. Ben Dilara. Bugün muhteşem bir video ile birlikteyiz Toby. Hangi bugün? <gülüyor> Hangi bugün? Bugün de Videosu çekeceğiz. <gülüyor> Kıllardan kurtulma videosu. Evet arkadaşlar. Uzun süredir benim TikTok'ta da ağladığım bir konuydu bu barda evet. aşkım. Yani kıllar, kıllar. Ne kavuştuk? Robot süpürgemize. Evet arkadaşlar. Kutu açılışı yapıyoruz. Köpeklerin kıllarından kurtulmak için. Kutumuz burada. Başlamak istiyoruz burada. Evet şuradan kenarından açalım. Ürünü direkt Seffa'mızın üstüne. Olur. O mutluyum ki, o kadar mutluyum ki ve araştırdık yani kullanabileceğimiz ürünler arasında ve indirime girmiş bunlar arasında en iyi seçeneği aradık. En iyisini bulduğumuzu düşünüyoruz. Bakalım. Bugün kurulumunu yapacağız zaten. Kutu açılışını evet. yapacağız. Hep birlikte göreceğiz. Tutuyor musun? Bir, iki, üç. Rumba 69, yok. Rumba 693 arkadaşlar. Okum. Ayrobot'un robotun Merhaba. Merhaba seni çok bekledik. Neredeydin? Neredeydin? Gelmedin. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Senden bahsetmiyoruz anneciğim. Şurada bir tane şey var, sticker'ı var. Paket içindeki kullanma kılavuzuna uyunuz. Türkiyiz biz. Okay. Kullanma, kılavuzu ya, kullanma kılavuzu nedir ya? Açıyorum. Kutunun üstünde anlatmamız gereken bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Aspiratör robot, robot aspiratör, robot astroforvere. Seni görmüyorlar, <gülüyor> seni, seni şimdi anlat. Şuradaki şeylerin yazılarını okuyordum He okey o zaman. Roomba. Şunu yapalım şimdi. Arkadaşlar, normalde e, ilk robot süpürgeler Gek çıktığı mi? zaman ben Amerika'da Gek yaşıyordum. Ve orada ilk çıkanın adı Roomba'ydı. robot çıkardı. Yani teknik olarak bu marka robot süpürgenin icatçısı. İcat bulucusu. Bulucusu. Şöyle, şekilde. Oley. Oley. evet kutuyu açtığınızda bir kutu çıkıyor karton çıkıyor önünüze tabii. ve burada bir kullanım kılavuzu kurulum kılavuzu evet şöyle Kullanı ben aynen. bunu açayım sen de oradan çıkarıp göstereceklerini göster adaptör çıktı arkadaşlar türk pelizi tabii ki de şeyde, Türkiye'den alınan bir şey de i̇şte şeyde bak burada Amerikan pelizi aynen normalde şurada görürsünüz. Olan. Arkadaşlar çok Arkadaşlar. düşündüm Amerika'dan robot süpürge getirmeyi. Sonra baktım ki az çok ayrı fiyata denk geliyor ve garantisi marantisi bilmem neyi burada daha rahat şey yapabiliriz diye ya. tamam şimdi şöyle bir ıı, şarj adaptörü çıktı bu şarj adaptörünü bu baz istasyonunun kenarına takıyoruz ve sonra ne olabildi mi ondan sonra da öteki tarafını da elektrik. prize takıyoruz aynen prize takıyoruz elektrik onu da zaten göstereceğiz size uygulaması telefonda kurabileceğiniz bir uygulaması var arkadaşlar biz daha öncesinde kurduk ama zaten burada nasıl kurulduğu anlatılıyor bir iki üç dört beş altı şekilde anlatıyor. O ağırmış ha. Başka bir şey yok bence ben kutuyu kaldırıyorum. Kutuyu komple kaldırabiliriz. Kullanım kılavuzlarını da kaldırayım mı? Kullanım kılavuzu dursun şimdi belki. Kutu gidiyor. Bizi çok mutlu ettin kutu, ama içindeki daha çok mutlu edecek. Şurada şeyleri var. Açalım mı bu kapıyı? Aç. Alaycı bir paketimiz ki. Evet. Ne? Süper. Tata. yatalım gel. Böyle yat. Arkadaşlar genel değil. olarak baktığım hayır, zaman hayır. Hayır. Aferin. Aynen genel olarak baktığım zaman ağır bir cihaz. Sen de bir bak. Bayağı ağır bir cihaz. Onun dışında arkasını göstereyim size. Bunu şöyle... Aynen onu çekeceğiz. O pilini aktive etmek için. Aynen. Şöyle bir fırıldaklı ucu var. Bu etraftaki ulaşılamayan yerlerdeki tüyleri toplamak için galiba. Tekerlekleri şöyle inip kalkıyor. Şöyle göstereyim. yerlere galiba. girip çıkarken bak. Aynen bu halıların malılarının üstüne çıkarken rahat kolay çıksın. Tümseklerin üstünden atlarken sıkıntı yaratmasın makineyi alt üst etmesin diye. Bir nevi şey sistemi, süspansiyon sistemi, evet. aralık süspansiyon sistemi gibi. Onun dışında şeyleri var şu etraflarında. E Sensör. Sensörleri var, aynen. Um, onun dışında da şurası, şurada. dönebilmesi için Aynen, dönme tekerleği var. Sağ sola dönebilmesi için yani. Buralarda Bu da şey sensörleri var. var. Bu galiba haznesi, haznesini de yukarıdan çıkartıyoruz. Onu zaten kılavuzdan bakarız. Şöyle gösterelim bir saniye. Şöyle Tam... arkasına bakalım. İm importer ürün arkadaşlar, direkt Amerika. Buradan çıkıyor, şurada bir şu şey şuradan çıkıyor, boş. Thanks baby. Hazır mısın? Çek. Dım dım dım. Açıyorum. Aç. Aç! Aşkım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, çıktı. Bu aynısı diğer cihazda da vardı aslında. Kullanmaya başlayabiliriz demek oluyor. Pimini çektim. Çok iyi ya. Ben bununla çocukların tanıştığında neler yapacaklarını merak evet, ediyorum. Çünkü lazım. ilk başta saldırabilirler. Hani oyuncak zannedebilirler. Çünkü benim uzaktan kumandalarımı kırdılar, döktüler. Bunu yapmaması gerektiğini onlara anlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi uygulamasını açmamız gerekiyor hayatım. Aynı anda bunları basit Böyle gösteriyor. Bak. Şurada. De ki bunu takın, 3 saat şarj edin, ondan sonra uygulamayı açın, sonra ikisini aynı anda basıp kurun. Yani önce 3 saat şarj etmemiz gerekiyor. <gülüyor> bunu bilmiyordun değil mi? Şu an şok oldun değil mi? ama şimdi başlayacak 0'cak zannettin her yer. Kıyamam. Kıyamam sana. Ben o yüzden böyle hararetler hararetle sana dedim ki hadi gel sıfır diye kuralım. Temizlemek yapmak istemiyorum. Ama işte şimdi 3 saat sonrasında tekrar başlayacağız. Evet. Siz zaten orayı görmeyeceksiniz. Arkadaşlar 3 saat şarj olması gerekiyormuş. Şimdi 3 saat şarj edeceğiz. Sonrasında uygulamasıyla birbirini nasıl aktive ettiğimizi size göstereceğiz. Çünkü biz de ilk defa aktive edeceğiz. Zaten yeni açtık. Ama uygulaması burada. Aynen. Uygulaması burada. Şöyle. Aynen. Ekran tam görmüyor. öyle olur ama buradan bir şekilde zımbıdızımbıdızımbıdı bağlayacağız. Hop. Okay. 3 saat sonra görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Şimdi şarjı takıyoruz. Şarjı taktığımız kısmını da gösterelim o zaman. Aa, olur. İlk baştaki şarj kısmını da gösterelim. Sen onu al, ben bunu alayım. Ben kamerayı alacağım. Sen bunu Sonra gel süpürge al. Mantıklı. Sen pirizeyi bağladık şu anda, istasyonunu ayarladık, ışığı yanmaya başladı zaten Aynı. üstünde, değil mi? Evet ise. Şuradan uzatma yardımıyla yardım aldık. Onu da ayarlayacağız zaten. O kablolarını sonrasında sabitleriz. Şimdi ben de cihazı getiriyorum. Evet. Hoş geldin ya <gülüyor> yüreğime. Hadi git şarj ol. Evet. Döndöndöndöndöndönd. Şarj olmaya başladı. Bu şekilde çok basit zaten. Tamam mıyız? Şu anda saat 2.01. Bu da demek oluyor ki... Zoomlamadık. Bir saniye evet görürüz. Merhaba. Bir şey dedi. Dööööööp yaptı. şarj oluyor şu anda. Şurada kırmızı yanıyor. Onun büyük ihtimalle yeşil yanması gerekecek şarjının tam olması için. sonra muhtemelen yeşil yanar. Bu da demek oluyor ki saat 5'te tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. 3 saat sonra ne yapıyoruz? Görüşüyoruz. Bay bay. <gülüyor> arkadaşlar robotu şarja taktık ama dedik ya o 3 saat içinde ne yapalım? Çocukları parka götürelim dedim ben de. Evet parka gitmeye karar verdik. Onları da hem sıkmamış olacağız arkadaşlar. Onlarla da birazcık zaman geçirmiş olacağız. Hazır mıyız? Hazırız. Onları da soralım. Cumba hazır mısın? Parka gidiyoruz. Parka gidiyoruz. Hadi. Parka gidiyoruz. Parka gidiyoruz. Hadi. Hadi Cumba koş. Koş Cumba. <gülüyor> Cumba'ya baksana. Ne heyecanlı çok heyecanlı evet arkadaşlar parka gitmeye kar verdik zaten 3 saat hala dolmadı dolmayacak da o arada da biz parka gidip geliriz arkadaşlar parka geldik ve Toby ile Jumbo'yu parkta tarayacağız en iyi tarama yeri bence park bence de. kıllar eve dökülmüyor falan Toby gel bakayım be gel yanıma gel be görsünler seni bir gel yattı <gülüyor> Cumbo, mutlu musun oğlum? Evet, çok mutluyum. Annem beni dışarıda da tarıyor, hem de parkta tarıyor. Evet. <gülüyor> Mutluluğa bakar mısın? Ayşe. Ayşe. <gülüyor> evet arkadaşlar, 3 saati muhteşem geçirmeye karar verdik. Çocuklarla hem parklıyız, hem de hem de sokak kısıtlı, sokak kısıtlaması olduğu zamanda. da. Cumbo? Cumbo? Anne ne yapıyor sana? Hoşuma giden şeyler ediyor. Ben de dışarıya izlerim, korkuyorum. Evet, ne yapıyorsun şimdi? Anlat. Şimdi uygulamadan... Aynadan kendime hesaplıyorum. <gülüyor> uygulamadan iRobot uygulamasını indirdim. Evet. iRobot uygulamasına bastım. Evet. Kayıt açmamız gerekiyordu. Ben o kaydı açtım. E-mail adresinizi ve Normal kendi kayıt şirkinizi... aynen gerek. oluşturarak kayıt açıyorsunuz. Burada diyor ki rumba mı? Brava Jet mi? Bravo Jet mopping yapıyor, yerleri siliyor. Aynen, silenler. Biz süpürme olan rumbayı aldığımız için rumbayı seçtik. Şimdi modelini seç diyor. Ee, rumba serisi, S serisi değil bizimkisi. İstasyonunuza ihtiyacınız var, robotunuza ihtiyacınız var ve Wi-Fi parolasına ihtiyacınız var diyor. Hadi başlayalım dedik. Lokasyonları aç diyor. Onu da açtık. Network'üne bağlan diyor. Evet. Settinglerine git diyor. Network'ümüz açık. Geri gittik. Continue'ya bastık. Okey. Adı ne olsun? Jumbi. Hayır. <gülüyor> Hayır. Rumba normal adı. Temizle kız olsun. <gülüyor> Temizlikçi olsun. İngilizceden bağlanabileceği bir şey olması gerekiyor. Aynen şey. Rumba. Aynen rumba iyi. Rumba iyi. Ama Toby sen orada durursan olmaz ki. tobe yukarı çıkalım. Çık yukarıya. Yukarı yukarı yukarı yukarı yukarı. Yukarı. Abinin yanına. Aferin. Yat oraya. Toby. Oraya yatar mısın lütfen? Yat oraya. Toby. Oraya yat. Of ya, ben de kurulumda ben de olmak istiyordum. Olup ne yapacaksın salak çocuk? Evet, sen deyiz. Şimdi wifi parolasını girdim, ilerledim. Şimdi diyor ki, activate Rumba yapmak için spot ve home düğmesine iki saniye boyunca basın ve ses duyacaksınız. Hadi yapalım. Spot ve home. I pressed the buttons. Büyümelere bastım. Devam. Robotu arıyorum. Hadi burada bakalım. Zaten burada şey de çıkıyor, arama işareti de çıkıyor. Connecting to Rumba. Join, katıl. Bekliyoruz. <gülüyor> Ve bağlandı. Şimdi wifi bilgilerini rumbaya bağlıyormuş, gönderiyormuş. Şimdi rumbanın wifiını bağlıyormuş. <gülüyor> Ve rumbanız wifi'ya bağlandıktan sonra schedule yapabilirsiniz. Schedule'ın Türkçesi neydi? schedule'ımı Türkçe'sine ben bilmiyorum. Um temizlik. Ee schedule tamam. böyle. Online'ın ve kişiselleştirebilirsin diyor. Çalış. <gülüyor> Landı. Arkadaşlar bağlıyım dedikten sonra makine bağlıyım dedi. Telefon bağlantıda problem yaşandı dedi. İlk seferinde ben tekrar denedim. Tekrar denemeye gerek kalmıyormuş. Uygulamayı tekrar çıkıp ana sayfadan şu şekilde temizlediğiniz zaman ve tekrar girdiğiniz zaman bağlandığını gösteriyor. O küçük bir aksilik çıkardı. O sorun değil. Şimdi diyor ki tap here to start cleaning. Buraya bas temizlemesi için. Her tarafı temizle falan filan. Biz ilk olarak her tarafı temizleyeceğiz ama. mi? Aynen. Yok. Yeni ayar yapacağız. Hmm. Time limit. None. Start now. Çalışacak mı? Evet. <gülüyor> Tobi dokunma ona. Tobi. Hayır Tobi. Tobi hayır. Tobi gel buraya. Evet çalışıyor ya. Halıya falan da çıkıyor güzel? Ayağım çıktı halıya. Onu birazcık öne çeksene. gerçi girdi. Valla canavar gibi geçiyor ha. Çıkardan. Hayır, dokunma ona Tabii o senin değil Anne aldı onu Anne ile babanın oyuncağı, senin değil Evet arkadaşlar, kılları görüyorsunuz Yerdeki Görmeyenler için göstereceğim, şurada mesela var Bunların hepsi köpek kılı Bakalım Ne kadar iyi temizleyecek acaba Kafasına göre geziyor şu an. tanıyor galiba zaten. Evet Hayır. Hayır, sizin değil o. İlerideki kılları görüyorsunuz arkadaşlar Köpek kılı bunların hepsi Bakın burada da bir sürü vardı Gitti yani yes. Uçurdum biraz Toplamıyorum aldı? Evet. Sensörüyle algılıyor mu bu kamera. göreye gidiyor alıyor sonra şimdi. Evet arkadaşlar. Bitirdi mi? Bitirdi ve şarjına girdi. Evet. Kendi kendine şarj oldu. Bir ara kendim düşüyorum dedi. Gelin beni kurtarın dedi. Başka bir yere koyun falan dedi. Ama bitirdi. Şimdi size içindeki topladığı pisliği göstermek istiyoruz. Aç aşkım. Dolmuş zaten. Tabii kafanı çek de görünsün. Tamamen dolmuş. Vallahi ağzına kadar dolmuş. Bunu nasıl boşaltıyoruz? Şuradan şey, aynen şuradan pimin çıkıyor. Ha, evet, onu bir kovamızı alalım. Çöp kovamızı alıyoruz. Bu Burada, bizim normal yaptığımızda. Bu da bizim kendi temizlediğimizdi ama sabahtan. Robotu kurmadan önce. Evet. Bu çıkıyor mu? Galiba. Burası da değişiyor çünkü. Temiz ama mi orası? Hı, İyi ki zaman. İlk seferinde bu kadar kıl çıktı arkadaşlar. Şu üst taraftaki. Evet. Aynen. Şimdi fırçalarını gösterelim. Şurasına. Silelim. Fırçalarına bir tık tüy takılmış. Normal. Gösterelim. O yüzden onu da ayrı temizlememiz gerekiyor. Tobi çık oradan. Tobi'cim bir dur. Bir, bir, bir durur dur, dur, dur. musun lütfen? Tövbe müsaade tövbe. et. Hiçbir şey yok bu da? Baksana fırçalarına kadar dolmuş. Şu şekilde Evet arkadaşlar köpekli bir ev için alacaksınız Şuradaki fırçaları bu şekilde bir sürü kalı oluyor ki bunlar simsiyah da. Evet. Tekerlekleri Dili. tabi kalılanmış evet. onları temizleyeceğiz bunu düzenli olarak yaparsak makinemizin ömrünü uzatmış oluruz diye düşünüyorum. Ama bizim hep bugün ekstrem kıl vardı yani. Evet. yani. O yüzden bu kadar kıl dolması her gün bu kadar çıkar mı? Zannetmiyorum. Yani bir de köpeklerin tam kıl döktüğü zamanlar. Bu şekilde temizliyoruz. Şöylemesini bir temizleyelim. Manuel olarak elimizle. Ee, bu arada ben yedek parçalarını da söyledim. Bunun hepsi buradan aldığım yerden. 180 liraya galiba ikişer tane mi, üçer tane mi ne her şeyden geliyor. Onun da nasıl takıldığını, nasıl değiştiğini öğrendiğimiz zaman ona da ayrı bir Bici videosunu çekeriz. çekeriz. Bu robotun işte şunları nasıl değişir diye. Belki kılavuzlarında da gösterilir arkadaşlar. Zaten parçalar gelip ve değişmesi gerektiği zaman da bakarsın ona göre çekeriz. Evet, kesin yapıyordur. Bir o kadar da buradan çıktı arkadaşlar. Demek ki haznesi dolmuş. Haznesi dolduğu için de kendi içinde dönmeye başlamış. Atamamış, içine atmış. Ama çok kaliteli ölüm. Evimize tam bir buçuk saate yakın kadar, daha fazla Şu kadar sadece fırçalardan atta. çıktı. Toplam şarjıyla... Kaç? 1 saat 38 dakika mıydı? Evet. 1 saat 38 dakika boyunca çalıştı arkadaşlar. Hiç durmadan çalıştı. Sadece bir kere düşüyorum dedi. O da bir yere takılmıştı. Evet. Yani e, birden fazla katlı bir evde oturuyorsanız, merdivenlerin kenarına geldiği zaman, ben birazdan düşeceğim, düşmek üzereyim, bir şeyin ucundayım diyor. Beni al başka yere koy diyor. O zaman da alıyorsunuz, koyuyorsunuz. Sonra da tekrar çalıştırma düğmesine basıp, devam etmesini sağlıyorsunuz. Bu şekilde de cihazınız hiçbir yerden düşmüyor. Temiz oldu ama. Yani temizlendi yani. Aynen bir miktar tamamen temizlendi. Bazı yerlerine bir şeyler yapışmış artık. Ama ablamız nasıl temizlemiyorsa, gelen ablamız. <gülüyor> normal olarak bunların hepsinin değişebildiğini bildiğim için çok kafamı yormayacağım. Bunların rengi bile değişmiş yani. Açıklı koyu olmuş. Evet. Sapsalı olmuş normalde değil Onu bir kere daha çevirsen kendine doğru. Hayır el. Hayır el. Az önce elin kendine doğru, kendin taraftaki. Evet çevir, çevir. Aynen şurayı bir daha alsana. Bak hmm. Ne güzel gördün öyle be. Nasıl gördün onu ya? Oraya bakıyordu. Kendine acaba bu nasıl şey yapıyor? Me? Burada topladıklarını içeri yeme attı. Yoksa bunlar gerçekten sonradan birikenler mi? Çünkü gerçekten haznesinin içindeki kadar bir de buradan çıktı. Yani bir o evet. kadar da buradan çıktı. Bu gerçekten doldu diye durmuş olabilir. Şarjı bitmemiş ve de olabilir. Bir dahakine çektiğimiz zaman daha farklı bir şekilde çekeriz. İşte de görürüz, performansını. Ful dolduğunda evet. ne kadar gidiyor ne kadar gitmiyor onları da anlarız. Gerçi teknik olarak şey evin tamamını beşer kez geçtiğini düşünürsen evet. batarya ömrüne göre bayağı temizlik yaptı. Güzel cihaz beğendim. Evimizin yeni ablası. Evet arkadaşlar, temizlik bitti. Ne kadar topladığını ve fırçalarda ne kadar kaldığını da size elimizden geldiğince göstermeye çalıştık. Evin genel temizliğine bir puan vermek gerekiyorsa 10 üzerinden bence. 9-10'dur bence yani. Sen kaçırsın? Ben 10 veriyordum. Ben 11 veriyorum ya. Gerçekten 10 üzeri... Benim o üzer yerde o temizlik yaptı. <gülüyor> Değil mi? Evet. Ve yani halının üstünden defalarca geçtik, köşelerden defalarca geçtik, girdiği odaya 5 kere girdi. Kalılmamasına rağmen aralara falan girip yine çıkardı. Ben ilk izlenim olarak mutlu oldum, mutlu da etti. Ne kadar vermiştik, kaç paradan düşmüştü bu? 4000 küsür liradan 1700 liraya düşmüştü. Hepsi buradan 1699 TL'ye ben bunu satın aldım. Bence fiyat eğer... performans ya yani en üst seviye olduğunu düşünüyorum. Ya yani bu da gerçi bizim ilk robotumuz olduğu için. Aynen bizim kolayımıza gel. Gelsin annen de var. Annemdeki biliyoruz. kesinlikle böyle değil. Ama şey değil hayatım. Evet. Ama annemin evinde tüy olmadığı ve annem titizlik manyağı olduğu için temiz evi temizletiyor genelde kendisi. <gülüyor> Evet arkadaşlar bugün size yeni aldığımız robotu tanıtmaya çalıştık. Nasıl kullanıldığını, nasıl kurulduğunu göstermeye çalıştık. Biz de ilk defasını karşınızda kurduk. Eğer siz zorlanıyorsanız bu video size yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videonun şu anlık sonuna geldik. Çünkü tekrar ekstra aparatları geldiği zaman tekrar değiştirmesi için de bir video yapacağız. O zaman içerisinde de bataryasının ne kadar uzun süre dayandığını, işte parçalarının nasıl değiştiğini hep birlikte göreceğiz. O zaman da çekmeye çalışacağız. Şimdilik teşekkür ederiz izlediğiniz için. Hoş Hoşçakalın. Bir şey diyor musun aşkım? Bizi takip etmeyi unutmayın ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Evet. Ve bizim iki tane golden'umuz var arkadaşlar. İnanılmaz kıl oluyor yani içinden çıkan kıl için. Biz çok mutluyuz evdeki bütün kılı toplada ama bu kadar kıl çıkmak her ev için geçerli değil tabii ki. Videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay aşkım. Bay bay. Tobi bay bay. <gülüyor>